Rüyada domates görüyoruz. Domates ne renk? Kırmızı. Kırmızı domates görmek ve bu domates tez vakitte işlerinizle alakalı her şeyin yolunun açılacağı demektir. Yani domatesi eğer ki yiyorsanız... Ee, uzun süre gitmek istediğiniz iş saatiniz, iş açmak istiyorsanız, yeni bir yer, yere yerleşmek istiyorsanız tez vakitte bu hayatınızın hızlı bir şekilde hayatının içerisine gireceğini gösterir. Eğer ki domatesi böyle yiyerek kokusunu hissediyorsanız, yaşam alanınızın kalitesi güzelleşeceği, yepyeni fırsatlar, yepyeni enerjilere ait olacağınızı gösterir. Yarın bıraktığınız eğitiminiz olabilir, eski işinizle ilgili mal mahkemeniz olabilir, çöz üzemediğiniz ailevi problemleriniz, tez vakitte çözüme uğraşacağını gösterir. Eğer ki domatesi Mesela deyim ki kış mevsiminde görüyorsanız bu domatesi mümkün olduğu kadar e, e, iş çevremiz aile arasındaki yaşanacak krizlere tez vakitteki tartışmaları temsil eder. Ama mevsiminde domates yiyorsanız bereket, aydınlam. Mesela çocuğunuz yoksa çocuk tedavisi görüyorsanız artık umudumu kestim diyorsanız mevsiminde domates yiyorsanız tez vakitte aile olmak, çocuğunuz olacağı sevinçli bir habere... E, o, haber oluşturur. Eğer yurt dışına yerleşmek, mevsiminde görüyorsanız domatesi yerken ya da domatesi yurt dışı kapılarınızın açık olacak ama mevsim siz görüyorsanız çok mücadele vermeniz lazım. Hatta bu hayalin artık sizin hayatınızda oluşmayacağına kendinize farklı bir yol e, oluşturmanız lazım. Eğer ki domatesi mevsiminde tüm kardeş ya da aile yiyorsanız Ortaklı mallar arasındaki doğru ve adaletli bölüşmeyi, herkes hakkına düşen pay alacağını gösterir. Aslında domates yemek mevsiminde ger gerçekten bereketli ve hayırlı ama mevsimsiz görüyorsanız, bakın domates mevsimsiz hastalıkla alakalı uyarıları da temsil eder. Yani vücudumuzu mevsimsiz görüyorsanız mutlaka check-up yapmanızı öneririm. Sevgiyle kalın efendim.